homojen diferansiyel denklem konusuna bir başlangıç yapalım. Homojen sözcüğünü, bu kelimeyi günlük hayatta da kullanıyoruz. Sütün içindeki yağ eşit olarak, mesela sütün içine dağıldıysa, yayıldıysa homojenize süt diyoruz mesela. Matematiksel olarak, tam olarak anlamını göremiyorum. Neyse, homojen diferansiyel denklem. Diferansiyel denklemlerin içinde de, Farklı bir tip homojen diferansiyel denklem olduğunu ileride öğreneceğiz. Bu denklemin adı homojen doğrusal diferansiyel denklemler. Ama anlamları isimlerinden çok farklı. Yani ismiyle kendisi arasında pek de bir bağıntı göremiyorum. Neyse ben size hemen homojen diferansiyel denklemleri bir göstereyim. Birinci dereceden denklemleri öğreniyoruz. Homojen diferansiyel denklemin anlamı nedir? Herhangi birinci mertebeden dereceden bir diferansiyel denklemi yazalım dy y, d, x, x ve y cinsinden bir fonksiyona eşit olacak. Yazmaya çalışalım. Ayrılabilir olmak zorunda değil. Eğer homojen ise, yerine koyma yöntemini uygulayabiliyoruz. Ve yerine koyma yöntemini uyguladıktan sonra, denklem ayrılabilir hale geliyor. Bunu size göstermeden önce, homojenin anlamını açıklamam gerek. Sağ tarafı, x ve y cinsinden bir fonksiyon yerine büyük f y bölü x olarak yazabilirsem, sonra yerine koyma yöntemini uygulayabilirim. Evet, şu anda her şey baya karışık gelebilir. Hemen bir örnek göstereyim, size örnekleri göstereyim ve sonra da yerine koyma yöntemini uygularız. Diferansiyel denklemim şöyle olsun. y'nin x'e göre türevi eşittir x artı y bölü x. Bunu ayrılabilir hale getirebilirsiniz ama çözmesi kolay değil. En azından şöyle bir baktığında kolay gözükmüyor. Burada türevi görüyoruz. Türev x ve y cinsinden bir fonksiyon. Size sorum şu: Bu fonksiyonu y bölü x cinsinden bir fonksiyon olarak yazabilir miyim? Paydaki iki terimi x'e bölersek bu olabilir. Yani x bölü x artı y bölü x. Bu denklem dy/dx eşittir şu ile aynı. Bu denklemi baştan yazarsak dy y d x eşittir x 0 olmadığı sürece x bölü x eşittir 1 artı y bölü x. y bölü x cinsinden bir fonksiyonla ne kastettiğimi şimdi merak ediyorsunuzdur. Burada görebilirsiniz. Denklemi baştan yazdığımda 1 artı y bölü x elde ettim. y bölü x'i üçüncü bir değişken olarak düşünsem bu fonksiyon, bu üçüncü değişken cinsinden bir fonksiyon olur. Buna devam edelim. y bölü x yerine bir değişken koyalım. v eşittir y bölü x diyelim. Veya iki tarafı da x ile çarparsak, y eşittir xv de diyebiliriz. Eğer y bölü x'in yerine v'yi koyacaksak, dy dx için de aynı şekilde yerine koyma yöntemini uygulamalıyız dy y d x'i, v'nin türevi cinsinden yazalım. y'nin x'e göre türevi eşittir. bunun x'e göre türevi nedir? v'nin x cinsinden bir fonksiyon olduğunu varsayarsak, çarpım kuralını uygulayacağız. x'in türevi 1 çarpı v artı x çarpı v'nin x'e göre türevi. Şimdi bunu ve şunu bu denkleme geri koyabiliriz. Ve d, dx, eşittir bu. v artı x dx sol taraf eşittir 1 artı y bölü x. y bölü x yerine v koyuyoruz, yani 1 artı v. Evet, buradan sonrası kolay olmalı. İki taraftan da v çıkaralım. Geriye ne kaldı? x dvdx eşittir 1. İki tarafı x'e bölelim. V'nin x'e göre türevi eşittir o zaman 1 bölü x. Şimdi cevabın ne olacağı açığa çıkmaya başladı devam edelim. İki tarafı dx ile çarparsak dv eşittir 1 bölü x çarpı dx. Şimdi iki tarafın ters türevine integralini alabiliriz. Sonuç v eşittir mutlak değer x'in doğal logaritması artı c. Bitti gibi. Ama v yerine cevabı x ve y cinsinden yazarsak daha iyi olur. Sorumuz x ve y cinsindenli çünkü. O zaman öyle yapalım. v neydi? v eşittir y bölü x dedik. Ve şimdi v yerine y bölü x'i koyalım. Yani y bölü x eşittir mutlak değer x'in doğal logaritması artı bir sabit. İki tarafı x ile çarpalım y eşittir x çarpı mutlak değer x'in doğal logaritması artı c. Şimdi bitti. İlk başta ayrılabilir görünmeyen bir diferansiyel denklemin homojen olduğunu fark edip y bölü x yerine v koyduk. Bu yerine koyma denklemi ayrılabilir bir hale getirdi ve sonra da denkleme çözdük ve en son olarak da v yerine tekrar y bölü x'i koyduk. Böylece diferansiyel denklemin çözümünü bulduk. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. y eşittir x çarpı mutlak değer x'in doğal logaritması artı c. Düzeltiyorum, bir hata yaptım. y bölü x eşittir mutlak değer x'in doğal logaritması artı c. İki tarafı x ile çarparsam çözüm ne olur? Sadece x çarpı mutlak değeri x'in doğal logaritması olmaz. Bunu da x' ile çarpmalıyım, öyle değil mi? Dağılma özelliği, evet çok, çok amatör bir, çok amatörce bir hata yaptım. Yani doğru çözüm y eşittir x çarpı mutlak değer x'in doğal logaritması artı x çarpı c. c'yi bulmak isterseniz, başlangıç değeri vermem gerekir. Buna göre c'yi bulursunuz. O zaman tekil bir çözüm elde etmiş oluruz. Bir sonraki videoda bu konudan birkaç soru daha yapacağım. Görüşmek üzere.